Bir önceki videoda 30-60-90 üçgeninin kenar oranlarını gördük. En uzun kenara x dediğimizde en kısa kenar x bölü 2 olur dedik ve aradaki kenarda yani 60 derecenin karşısındaki kenarda 3 çarpı x bölü 2'dir. Ya da şöyle de düşünebiliriz. En kısa kenar 1 ise, şimdi önce en kısa sonra orta ve en uzun kenar söyleyelim. 30 derecenin karşısındaki kenar 1 ise, 60 derecenin karşısındaki kenar bunun kök 3 katıdır. Yani kök 3 olacak 1 çarpı kök 3 eşittir kök 3 ve hipotenüs de bunun 2 katı olacak. Bir önceki videoda x' ile başladık. 30 derecenin karşısındaki kenar x bölü 2 olacak dedik. ama 30 derecenin karşısındaki kenar 1' ise, bu on'un 2 katı olacak yani 2 olacak. Bu 30 derecenin karşısındaki kenar, bu 60 derecenin karşısındaki kenar ve hipotenüs de 90 derecenin karşısındaki kenar. Bu oranlara sahip bir üçgen gördüğünüzde bu 30-60-90 üçgenidir diyebilirsiniz. Veya 30-60-90 üçgeni gördüğünüzde bu orana göre, biraz önce gördüğümüz oranlara göre kenar uzunluklarını bulabilirsiniz. Mesela kenarları 2, 2 3 ve 4 olan bir üçgen gördünüz. 2'nin 2 köküçe oranı 1 bölü 3. 2'nin 4'e oranı da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. Bu videoda size geometri ve trigonometride çok karşımıza çıkan bir başka önemli ünlü bir üçgene tanıtmak istiyorum. Bu 45-45-90 üçgene veya ikizkenar dik üçgen de diyebilirsiniz. Eşkenar üçgen olamayacağı açık çünkü eşkenar üçgenin tüm açıları 60 derece olmak zorunda. Ama ikiz kenar bir üçgenle dik açı olabilir. Evet, buraya yazalım. İkiz kenar dik üçgen. İkiz kenarın anlamı iki kenarın eş olması. Bunlar eş olan iki kenar. Eş olan kenarların taban açılarının da birbirine eş olduğunu ispatlamıştık. Taban açısının ölçüsüne x dersek, x artı x artı 90'ın 180'e eşit olduğunu biliyoruz x artı x artı 90 eşittir 180. İki taraftan da şimdi 90 çıkaralım. x artı x eşittir 90 buluruz. Veya 2x eşittir 90. İki tarafı da 2'ye bölersek x'i 45 derece olarak buluruz. İkizkenar kenar dik üçgenin daha sıklıkla kullanılan ismi 45-45-90 üçgenidir. Bir önceki videoda 30-60-90 üçgeni için yaptığımız gibi, bu videoda bu sefer 45-45-90 üçgeninin kenar oranlarını bulmak istiyorum. Bu daha kolay. 45-45-90 üçgeninde bir dik kenara x deyince, diğer dik kenarda x olacak. Ve Pisagor teoremini kullanarak hipotenüsün uzunluğunu bulabiliriz. Hipotenüs uzunluğuna c diyelim. Dik kenarların kareleri toplamı x kare Artı x kare. Bunları topladığımızda c kareye eşit olması gerekiyor. Pisagor teoremine göre böyle. 2x kare eşittir c kare dedik. Şimdi iki tarafın karekökünü alıyoruz. İki tarafın karekökünü alalım. Sol tarafta 2'nin karekökü kök 2. X karenin karekökü de x olacak. Yani x çarpı kök 2 eşittir c. İkiz dik üçgenle dik kenarların uzunluğu aynı olacak. Hipotenüste bunun kök iki katı. Yani c eşittir x çarpı kök 2. Şöyle bir üçgenimiz var diyelim. Biraz değişik bir şekilde çizeyim. Farklı açılardan bakmak iyi olur. Şöyle görünen bir 45-45-90 üçgeni düşünelim. Buradaki iki açıyı biliyorsak üçüncüyi de bulursunuz değil mi? Bu kenarın 3 olduğunu söylüyorum. Bu diğer kenarın 3 olduğunu söylemeye gerek yok zaten. Bu ikizkenar bir üçgen olduğu için dik kenarlar eş olacak. Ve bunu biliyorsanız Pisagor teoremini kullanmanıza gerek bile yok. Hipotenüsün dik kenarların kök 2 katı olduğu bayağı faydalı bir bilgi değil mi? Yani hipotenüs 3 çarpı kök 2 olacak. 45-45-90 üçgenindeki kenar oranları şöyle olacak. Dik kenarın biri 1 bir birimse diğer dik kenar da aynı uzunlukta olacak ve hipotenüste bunların kök 2 katı olacak. 1 1 kök 2. 45 45 90 üçgeninin oranları böyle. 30 60 90 üçgeninin oranları tekrar edecek olursak neydi? 1 kök 3 ve 2'ydi. Şimdi bunları soru çözmek için kullanalım.